3 Karavan LPG ısıtma sistemleri herkese merhabalar. Bugün iş ortaklarımızdan e, Yazgan Karavan'dayız. E, yanımda şirket müdürü Murat Yazgan var. Abi, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yenince sağlık öncelikle. E, montaj işlemleri için, karavan LPG montaj işlemleri için bugün buradaydık. Aracımızın montaj işlemlerini gerçekleştirdik. E, Murat abi bir üretici olarak e, şunu sormak istiyorum. Genelde merak edilen bir hı konu. Yanım zaten kullanıcılar tercih ediyor bilinçli hı bir hı. şekilde ama üretici de neden tercih ediyor karavan LPG sistemini? E, öncelikle siz de hoş geldiniz. Karavan LPG tanklarını tercih etmemin sebebi benzinli istasyon bunları gittiğimiz zaman dolum sağlayabilmemiz. Aynı zamanda LPG tanklarının göstergeleri olması aslında bu çok önemli bir husustur. Yani normal tüpler olduğu takdirde ne kadar dolu olup ne kadar dolu olmadığını göremiyoruz. Üçel'in yaptığı yani Üçel'in kurduğu LPG sistemlerinde biz gazımızın ne kadar kalıp kalmadığını görüyoruz. Yazın sorun olmayacak ama kışın müşterilerimizin de bize çok sorduğu bir soruyu açıklık getirmek istiyorum. Kışın LPG tankımız yani Üçel'in kurduğu LPG tankı kesinlikle donma yapmamaktadır. Donmayla alakalı da bir şey şey söyleyeyim. Şimdi zaten kıştan daha yeni çıktık. Birçok firmada montaj işlemlerine gittiğimde görüyorum. insanlar e, polarlarına falan tankın donmasını üzerine sermiş oluyorlar. Kapatmışlar donmasını. Bizim tanklarda da kesinlikle donma gibi şikayet olmuyor. En büyük avantajlarından biri de bu. E, güvenlikli olması bizim için e, büyük bir avantaj. Üzerinde elektronik bir şekilde kapatabilen yani e, varflerimiz mevcut. Hı hı. Herhangi bir kaçak durumunda müdahaleden isterseniz manuel olarak da kapatabileceğimiz vanlar mevcut. Borular mesela artık e, siz zaten üretirsiniz biliyorsunuz. Hı hı. Sistem borular döşen sonra üzerine bir sürü e, mobilyaydı, işte dolapta her şey geliyor. Yani herhangi bir yerde kaçak var mı yok mu görme gibi imkanımız olmuyor ancak duyabiliyoruz. Ona da müdahale demiyoruz. E, mesela biz borularımızı termoplastik yani yüksek basınca dayanıklı araç LPG'lerine kullandığımız borulardan kullanıyoruz ki herhangi bir böyle bir şikayet olmasın diye herhangi bir ek yok, kelepçe yok. Yani T-Çelik te, teyzeden beraber üretiyoruz burada görüyoruz. Kullanıcılar da bu şekilde bilinçlendirmek lazım. Herhangi bir ek kelepçe söz konusu değil. T kullanıyoruz, rekor kullanıyoruz. Kaçağı sıfır indiriyoruz. Hı hı. Ki zaten işlemler bittiğinde biz gaz alıp testlerini zaten yapıyoruz. O şekilde kapattırıyoruz burada size. Yani üretim aşağısında yani bu bunlar LPG takılı zaman çok daha sağlıklı olabiliyor. Hı hı. Çünkü en son, son kullanıcı aracı aldığında, sorudan bize geldiğinde her yer kapalı olduğu için çok fazla düzgün bir işlem olmuş oluyor ama üretim esasında bu işlem yapıldığı zaman çok daha düzgün oluyor tabi ki. Kesinlikle öyle. Ee, uzun bir süredir zaten sizle çalışıyoruz. Yani müşteriye geri dönüşlerinizden yani bizlere geri dönüşlerinizden biz çok memnunuz. Üçerle çalışmaya devam etmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biz her zaman buradayız. Ee, her ihtiyacınız olduğunda her zaman yalnız yedim, <gülüyor> abi, Sorun yok. Teşekkür ederim. Çok sağolun. Abi ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En az sağlık. Sağolun. Sağ teşekkür ederim.